...üzerindeki bombanın patlaması halinde 100 metrelik alana kadar etkili olacaktır. Türk oğlu, sen bombacının dikkatini dağıtacaksın. Ezgi, sen de adamı etkisiz hale getireceksin. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen alçanacak! Ben bir kızın patlamasını istiyorum. Kız, puf! Yok oluyor. Kendi kendine planlar yapıyor. Senden haber bekliyorum. Riske girme. Uygun zaman kolla. Bazen aradığın en önemli şey, hiç düşünmediğin bir yerde... ...ve karşında dur. Eski birader o. Yanındaki kim o? Öğrettiğim o <gülüyor> şey. Öyle önemli bir operasyon. Bak Türk oğlu, Neşifioğlu. Silahı saldırı, yaralı var. Allah aşkına! Çocuk! Kimler yaptı bunu? İngiliz ajan Amy Jones, İvan'a yaptırdı bunu. Haptor'da operasyon bir parçası. <gülüyor> bir daha geri dağdan bırakırsan sakın gelme bu evi demişti. Sonra geride hiçbir arkadaşımı bırakmadım dedi. Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.